Bugün 26 Kasım 2021 Cuma, Venüs günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay sosyal yaşam ve eğlenceli konulara ilgimizi arttırabilir. Özgüvenimiz yükselirken kişisel özelliklerimizle dikkat çekmek, takdir edilmek isteyebiliriz. Sanatsal yaratıcı faaliyetler, hobiler, organizasyonlar, çocuklar, aşk ve eğlenceye zaman ayırabilir, iş ve özel yaşamımızda da inisiyatif alabiliriz sabah saatlerinde ay akrep burcundaki Mars'la dik açı yapacak cesaret ve motivasyonumuzun yüksek olacağı sabah saatlerinde sabırsız ve dürtüsel davranma eğiliminde olabiliriz İlişkilerde agresyon ve çatışmalar fiziksel kaza ve sakarlıklar görülebilir mümkün olduğu kadar sakin ve sağduyulu olmaya özen gösterelim yeni deneyimlere heyecanla yaklaşabileceğimiz için bazı riskler almamız mümkün abartılı tavırlardan da uzak durmalıyız Aslan burcundaki ay akşam 19.23’de kova burcundaki Jüpiterle karşıt açı yapacak ve boşluğa girecek. Ay günün geri kalanında önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Bu durum özgüvenimizi, yaratıcılığımızı, coşku ve motivasyonumuzu yükseltirken kişisel isteklerimizde bencil, gururlu, abartılı ve inatçı davranışlara yol açabilir. Övündüğümüz, gurur duyduğumuz, kendimizi diğer kişilerden daha üstün gördüğümüz yönlerimizle de sınanabiliriz. Bunları bencilik ve gurur yapmadan bütünün yararına kullanmaya çalışalım.